Ben buraya girerken gerçekte gücümü e, tam bilmeyi ve bulmayı denemiştim. E, buraya da geldik. ilk günden hatta siz çakra ile ilgili çalışacağınız deyince, ben bende büyük bir heyecan başladı. E, bugünkü meditasyon sırasında daha başlamadan evvel nefes çalışmaları yaparken gözümü kapattığım sırada yavrum e, Kevribar olduğu söylenen, şöyle oval bir taş direkt sakral çakrama yerleştirildi. Daha yuvarlakta da, üçüncü gözümü yerleştirildi. Daha sonra çalışmaya başladığımızda, bilmiyorum ama böyle önce hislerle, ama bir sürü insan değil, başka bir şeyler vardı. Ee, beyaz bir metal değil, cam değil, bilmiyorum çeşme gibi böyle bir şeyle önce arınman ve temizlenmen gerekiyor dediler. Eee su değil berrak parlak bir şey ama suymuş. Yıkandım. Eee bir an kalbimin durduğunu hissettim. Eee rahat ol dendi. Ondan sonra Sırtıma böyle e, pelerin verildi, pelerin takıldı. Arkamda olanlar da görülüyor, gördüm. Ama o pelerin sanki sarıldığı bir bebek haline getirilip böyle, bilmiyorum bir bulut gibi bir şeyin üzerine ama o anına çıktığımı da hissettim. E, çok çok güzeldi. Yani ben o kadar sanki bir annenin kucağında bir bebek haline gelmiştim orada. Başka. çok çok güzeldi oradaki hissiyatım aşırı derecede güzeldi ee, rahat ben bir de şey hep söylüyordum hani böyle kendi rehberlerimle iletişim kurmak istiyorum diye bana kendimin ışık halini gösterirdi hocam ya yani o kadar şaşırdım ki yeşil ve sarı sonradan da maviler olan bir ışık rehberlerim beyaz görünüyorlar Rahat ol ve ondan sonra daha ne olsun? Hani neyse olsun. Yani. olsun. <gülüyor>